Sanatçı ve oyuncu koçu kimdir? Malum günümüzde sanatçılar, oyuncular, dizi oyuncuları kendilerini, kendilerini sevgiyle, koşulsuz kabulle kendilerini koşluk edecek profesyonel koçlar aramaktadırlar. Tam da bu noktada kendileri, yaşam koçları eğer koşluk hizmetlerine ve eğitimlerine ilave olarak sanatçı koşluğu, ...ve oyuncu koştuğu eğitimlerini ayrıyeten odaklanarak almış. Bu konuda süpervizyonlardan geçmişlerse sanatçılara, oyunculara, dizi oyuncularına koştuk edebilirler. Ben günümüzde meşhur sanatçılardan, oyunculardan birisinin bana gelerek... ...konuşmalarım beden dilime eşlik edemiyor ve yönetmenim size gönderdi dediği günleri biliyorum. Kendisi şu anda çok iyi dizilerde ve oyunlarda... E, ...rahatlıkla oynuyor çünkü benden profesyonel koçluk hizmeti aldı. Bütün sanatçı ve oyuncuları ka karşılıksız ve koşulsuz kabul için... ...yargılanmadan, aşağılanmadan, e, ayıplanmadan, azarlanmadan... ...koçluk hizmeti almaya davet ediyorum.